Herkese merhaba. isimim Sercan Güzeik. Bugün sizlere Integral Grubun geliştirmiş olduğu Creo Yükseliyizden bahsedeceğim. Öncelikle Integral Gruptan kısaca bir bahsedeyim. Integral Grup merkezi İspanyada bulunan, Portekiz, Brezilya ve Türkiye'de ofisleri bulunan bir grup holding şirketi diyebiliriz. 2016 yılından itibaren de informatik olarak bizler Entegral grubun bünyesinde yer almaya başladık ve bu birlikteliğinde bize teknoloji anlamında ciddi faydaları bulmakta. Bugün Integral Soft bünyesinde yer alan Creo Utilities çözümünden bahsedeceğim. Creo Utilities'in içinde bulunduğu Creo Apps çözümleri gibi otomatik ticari teklif oluşturmanıza imkan sağlayan Sales Configurator, servis, zaman ve maliyetini azaltmaya yönelik olarak tanıyan yedek parça portalı Spare Portal güncel ürünlerinizin yapısını ve ilişkili belgelerini görüntüleyebileceğiniz Viewer ve PLM ile ERP gibi farklı bilgi sistemleri ile koordinasyonu sağlayan Connect çözümleri integral Software bünyesinde yer almaktadır. Creo Retilities, Creo ile entegre olarak çalışan ve PTC Creo kullanan tasarım ve mühendislik ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştıran projelerinde ...harcanan zamanı verimli ve kontrollü kullanabilecekleri... ...bir dizi uygulamayı beraberinde getiren bir platform olarak yer almaktadır. Bu araçların içerisinde... ...Assembly menü, Export Step, Export Step Single File, Import menü, Max Teams, Rename... ...ve Replace by Copy araçları yer almaktadır. Assemble menü ile beraber Creo ortamına... Tek seferde birden fazla komponenti getirebilirsiniz. Burada özellikle Creo'nun bize sunduğu iki farklı montaj yerleşim seçeneği mevcut. Biri otomatik, diğeri default. Otomatik ile beraber parçanızı uygun bir konuma getirerek bizler sonrasında montaj referanslarını tanımlayabiliriz. Default ile beraber de zaten Creo standardında bildiğimiz üzere konnektör sistemlerini birbirine eşleştirerek Montajda yerini alır parça. Bu uygulama içerisinde Winchill ile uyumluluk söz konusu değildir. Ve bunu biraz daha uygulamalı olarak da kriyoda görüyor olacağız. Şimdi ise montaj ortamı içerisinde Assemble menü ile beraber elimizde bulunan 57 adet parça üzerinden Nikastro içerisinde montaj ortamında parçalarımızı tek hamle çağırabiliyoruz. Bunu göreceğiz. Bir de bunu doğrudan teker teker montaja çağırma sürecinde ne kadar bir fark gözlemleniyor. Buradaki fayda nedir? Bunu da görüyor olacağız. İlk buradaki çalışmamızı SMD menü üzerinden gerçekleştiriyoruz. Burada tabi ki montaj referanslarını kendimiz vereceğimiz için otomatikte bunu getireceğimizi söyleyerek buradaki bütün parçalarımızı karşımıza getireceğimizi söylüyoruz. Ve bastığımızdan itibaren süreyi tutarak sonrasında karşılaştırmalı farklarını da görüyor olacağız. Şimdi ise Creo'nun bizlere sunduğu standart montajlama aracı ile ISF'in Assembly Menü aracını karşılaştırıyoruz. Gördüğünüz üzere 7 saniye içerisinde Assembly Menü işleminin tamamlanmış bulmakta. Bakalım Creo'nun standart montajlama aracı ile ne kadar süre içerisinde bu işi yapabiliyoruz? Evet, şimdi gördüğünüz üzere yaklaşık 3 dakika 40 saniye, totalde 221 saniye gibi bir süreye tekabül ediyor. Değerlendirmelerimizi bir sonraki sonunda görüyor olacağız. Peki, Assemble menü ile firmamıza nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Assemble menü ile kriyo parametrik montaj ortamında hızlı bir şekilde montajlayacağımız parçaları çağırarak zamandan ciddi bir noktada tasarruf edebiliriz. Koordinat sistemine uygun bir pozisyonda konuladığımız parçaları da montajlayarak ürünümüzün pazar çıkış sürecini hızlandırabiliyoruz. Örnek uygulamadaki çalışma sürenini de aşağıda görebiliriz. Assemble menu ile baktığımızda 7 saniye gibi ciddi bir sürede biz bu işlemi gerçekleştirebilirken hem de koordinat sistemine uygun bir pozisyona modelimizi getirebilirken Assemble with Creole default'a baktığımızda hem modelde rastgele bir noktaya yerleştiriyor modelimizi hem de 3 dakika 40 saniye gibi bir süre içerisinde biz bu montaj parçalarını getirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aradaki sürece de baktığımızda ciddi bir süre olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ise export step komutuna bakalım. Export step komutu montaj içerisindeki tüm parçaları tek adımda step formatına ayrı ayrı export edilmesini gerçekleştiriyor. Tabii ki parçalar montajdaki seçen ortak korna sistemine göre bulundukları pozisyona kullanıyor. Ve özellikle Winchill'den Creo'ya datalarınızı aktardıktan sonrasında dışarıda Export Step aracıyla step çıktınızı alabilirsiniz. Şimdi ise uygulamalı bir şekilde inceleyelim. Şimdi Export Step uygulaması için bir örnek model oluşturduk. Bu örnek modelimiz üzerinden Gelip, burada bir step alma işlemi gerçekleştireceğiz. Ama step alma işlemini gerçekleştirirken, her birini koordinat sistemine göre pozisyonlanmış şekilde ayrı ayrı parçalar oluşturur. Burada export step butonuna bastığım andan itibaren, çalışma klasörünün bulunduğu yerde alt klasör olarak step klasörü açabilir. Burada da istediğim bir koordinat sistemine göre parçalarımı pozisyonlayarak step dosyasını oluşturabilirim. Ok, dediğim andan itibaren her bir parçayı burada arka planda hesaplayarak doğrudan klasörün içerisine oluşturmuş oldu. Gelip bir de bir tane parça üzerinden kontrol edelim herhangi bir problem var mı diye. Burada parçamızı açıyoruz. Herhangi bir tane parça açmamız yeterli. Ilgili parçamızı açtığımız andan itibaren içeri import tüshini gerçekleştiriyoruz. Burada export ayarlarını alırken de sizin kendi özelleştirdiğiniz ayarları dahil edebilir. Burada da gördüğünüz üzere modelin kendi üzerinde bulunan renkleriyle beraber getirmesini sağlayabilirsiniz. Modelde de bir hatayla karşılaşmadığımız üzere modelimizin doğru bir şekilde çıktısını bizlere sunulduğunu görebiliyoruz. Şimdi ise export step single file komutundan bahsedelim. Export step komutundan farklı olarak montajdaki tüm komponentleri montaj ismindeki yapının içerisine yerleştirerek step formasında export edemiz. Yani ortada bir montaj ismiyle beraber içerisinde parçalar yer alır ve tek bir dosya şeklinde çıktısı olur. Tabii ki Winch'den Creo datası olarak içeri aktardığınız andan itibaren dilerseniz dışarıda step dosyası olarak alabilirsiniz. Bunu da bir uygulama olarak Creo'da görelim. Şimdi karşımıza gelen örneğimiz üzerinden bir Step dosyası alacağız. Hemen ISF Tools başlığı içerisinde bulunan Export Step Single File butonuna tıklıyorum. Burada bizler gelip klasörün adresini belirtebiliyoruz. Working Directory'niz belirli ise alt bir klasör olarak step klasörü açabilirsiniz. Koordinat sisteminde istediğiniz yerden belirtebiliyorsunuz. Biz burada tabii ki modelin koordinat sistemi belirterek sonrasında OK diyoruz ve klasörün içerisine tek dosya olacak şekilde step dosyasını oluşturduğunu altta mesela görüyoruz. Dosyamızı kapatıp doğru bir şekilde gelip gelmediğini de kontrol etmek istiyoruz. Bunun için de gelip çalışma klasörümüzün içerisindeki step klasörü içerisinde yer alan Stat içeri import ediyoruz. Burada tabii ki import ayarlarımızda doğru belirlerimiz önem arz ediyor. Okey dediğim andan itibaren işleme başlıyor. Şimdi modelimiz karşımıza açıldı. Gördüğünüz üzere modelimizi şöyle bir çevirdiğimizde renkleriyle herhangi bir hata ile karşı karşıya kalmadan modelimizin içeri import edildiğini görüntüleyebiliyoruz. Import Menü Aracı, farklı formatlardaki birden fazla CAD datasının kriyö import işlemini tek seferde gerçekleştirir ve sizlerin kendi standart ayarlarını import amacıyla kullanır. Bunun içerisinde IGS, STEP gibi CAD part ve Solid part gibi datalarında içeriği tek seferde import işlemi burada gerçekleştirilebilir. Şimdi ise Creo apps araçlarının kreve ile nasıl entegre çalıştığını göreceğiz. Öncesinde mutlaka ki çalışma klasörümüzü, Working Director'ı verilememiz gerekiyor. Sonrasında bu entegre olan araçların kullanılabilmesi için de sisteme tanıtılması sonrasında mutlaka ki Ribbon menüsünde başlık açarak içerisine bu araçların yerleştirilmesi gerekiyor. Ekrandaki Ribbon menümüzdeki başlığımıza tıklıyoruz. Burada Import Mini aracımızı görüyoruz. Çalışma klasörümüz burada karşımıza geldiği için burada özellikle bütün dokümanları görmek istiyorum. Bu dokümanların içerisinde bakın. Ayrıca statası, step datası ve cat part dataları gibi datalar ben burada görebiliyorum. Burada sırasıyla da bütün dataları buraya çağırabileceğimi söyleyebiliyorum. Burada istemediklerimi tabii ki buradan kaldırabilirim. Mutlaka ki burada ekstradan bir data olmadığına dikkat etmem gerekiyor. Sizlerin de bildiği üzere Creo 18 datayı arka planda açabiliyor. 1.19.ya yer vermiyor haliyle. Bu nedenle 18 farklı datanın import menü ile ne kadar sürede açıldığını göreceğiz. Bir de Creo'da standart olarak çağırdığınızda ne kadar süre içerisinde biz bu dataları açabiliyoruz. Aradaki süreyi karşılaştıracağız. Şimdi ise Open'a tıklıyorum. Şimdi arka planda import menü'nin çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Import meni birazdan dataları içeri aktarmaya başlayacak. Ve sizlere de anlattığımız üzere özellikle Creo'da kendi import ayarlarınızı getirdiğiniz süre içerisinde kendi import ayarlarınızla beraber bu modelleri açabiliyor olacaksınız. Özellikle farklı sektörlerde kullanılan farklı modeller üzerinden bu çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Evet şu an baktığımızda CrayApps ile beraber 5 dakika 51 saniye içerisinde hızlı bir şekilde açtığımızı görebiliyoruz modelleri. Stand-up metodla şu an 10 dakika'yı geçti. Yaklaşık 2 kata gibi bir süre karşımıza geliyor. Evet, şu an itibariyle sürelerimiz belirlendi Bir sonraki slaytımızda süremizi her iki farklı durumda, yani Creo Apps ile açıldığında ve standart Creo metoduyla açıldığındaki süreleri görebiliyor olacağız. Peki, import mail'in firmamıza nasıl bir faydası var? Import meni ile firmanızda tanımlamış olduğunuz standart ayarlarla çalışabilirsiniz ve tedariklerinizden gelen harici format datalarının doğru bir şekilde kreolarınızda açılmasını sağlayabilirsiniz. Import meni ile modellerinizin açılma süresini yarı yarıya düşürebilir ve ürünlerinizin pazar çıkış sürecini de hızlandırabilirsiniz. Tabi az önceki gerçekleştirmiş olduğunuz uygulama süreleri yer almaktadır. Biz bu uygulamayı da 18 model için gerçekleştirdik. ...modelden modelde göre değişkenlik sağlayabilir. Import with Creo Apps ile... ...yani Creo Apps ile biz içeri import ettiğimizde... ...5 dakika 52 saniye gibi bir süre içerisinde bu modellerin açıldığını gördük. Ama standart Cryo metoduyla biz bunu açmaya kalktığımızda... ...12 dakika 34 saniye içerisinde bu modellerin açıldığını görüntüledik. Ve gördüğümüz üzere de açılma sürelerimiz yarı yarıya düşmüş bulunmakta. Burada ise MaxDings komutunu inceleyeceğiz. MaxDings komutu parçanın 3 boyuttaki maksimum ölçüsünü hesaplamayı bizlere sağlıyor. Hem bunu parametre bazlı olarak karşımıza getiriyor hem de karşımıza 3 boyutlu ölçü olarak da getirebiliyor. Biz bu bilgileri teknik resim içerisinde de kullanabiliyoruz. Şu an için montajda boyut ölçümü sonraki sürümlerden ekleneceği bilgisi bizlerle paylaşıldı. Ek olarak da bizler Winch ile uyumlu bir şekilde bu komutu Creo'da kullanabiliyoruz. Şimdi ise uygulamalı bir şekilde inceleyelim. Şimdi ise Maxims komutunu uygulamalı olarak görelim. Öncelikle gelip bir teknik resmimizi açalım. Hazır bir teknik resmimiz var. Ona da ait ilgili modeli açalım. Şimdi Maxims komutunu anlatmadan öncesinde bu komutları, yani ASEF komutlarını, Mini Toolbar içerisinde ...customize ile ekleyebiliyorsunuz. Doğrudan Toolkit seçeneğini seçerseniz eğer, burada komutu arattığınızda komutu içeri sürükleyen vasıtasıyla beraber kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Şimdi Maxims komutuna tıkladığımız andan itibaren X, Y, Z'deki dıştan dışa bütün ölçüleri karşımıza üç boyut olarak getiriyor. Enk olarak da bunu parametre bazında da gösterelim. Parametres kısmına baktığımızda aşağılara kaydırdığımızda bakın burada X Y Z'deki ölçüleri görebiliyoruz. Bir de bunu X Y Z'yi yan yana olacak şekilde de string ölçü olarak karşımıza getiriyor. O dediğimiz andan itibaren teknik resme gidelim. Teknik resimde daha önce hazırlamış olduğumuz bir tabloyu buraya getirelim. Table içerisinde Table ile bizler Çalışma klasörümüzde yer alan Overall Dimensions klasörünü Overall Dimensions tablosunu doğrudan buraya getirmiş oluyoruz. Burada da XYZ y, doğrudan karşımıza getirmiş oluyor. Switch Sembolize tıklarsak eğer şöyle Switch Dimensions'a tıklarsak Dim Max X, Dim Max Z ve Dim Max Z parametreleri burada nasıl karşımıza geldiğini de böylece görebiliyoruz. ...Switch Termination'a tıklayarak ölçülerimizi tekrardan bir şekilde karşımıza getirmiş olduk. Şimdi bahsedeceğimiz komut ise Rename komutu olacak. Rename ile beraber montaj içerisindeki herhangi bir parçanın veya alt montajın... ...direkt olarak model ağacından Rename yani isim değişikliğinin yapılmasını sağlar. Modelin tabii ki yeni bir pancerede açılma gereksinimi ortadan kaldırır. Winchill ile uyumlu değildir çünkü Winchill'de kendi bir rename aracı mevcuttur. Ama rename'de bizim için en önemli olan kritik nokta Rename the model with the same name. Bunu da uygulama içerisinde görüyor olacağız. Şimdi ise bu uygulamamızda montaj içerisindeki bir parçanın ismini değiştireceğiz. Bu parçayı örnekli model aracından aratıyorum. Parçayı burada bulduktan sonrasında Burada isminin değişikliğini doğrudan Rename aracı gerçekleştireceğiz. Ama burada şöyle bir noktadan da bahsetmek isterim. Bu parçanın kendine ait de bir teknik resmi var. Bu teknik resmi direkt klasörün içerisinden açabiliriz. Burada engine block diye atırsak eğer. Teknik resminin karşımıza geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi Creo'da bildiğimiz üzere bizi limitleyen bir konu var. Yani biz parça ve teknik resmi Aynı anda açılmasını bekliyoruz. Veya montaj resmi var ise. Yine montajda da açık olmasını bekliyoruz ki birbiriyle eşleşebilsinler. Ama burada özellikle ISF tarafında bize fayda sağladığı en önemli noktada. Ben buradaki parçanın ismini değiştirmeyi kalktığımda. Eğer çalışma klasörüm belli ise. Ben doğrudan Rilem'de, Motovid'de, Sendin'in seçeneğini aktif ederek. Arka tarafta ismini değiştirerek modelle birebir ilişkiyi çalışacak şekilde bir yapıyı karşıma getirebiliyor. Mesela burada isimli verelim. İsimli verdiğimiz andan itibaren arka planda açık olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor modeli. Yani teknik resmi. Okey dediğimiz andan itibaren arka tarafta teknik resmi açtı. Bir kere kapadı. Bu esnada klasörde de bu ismi, isimli parçaya kayetti. Ben burada arama yapmaya kalktığımda hatta şöyle motor diye yazarsak hem teknik resmini görürüm hem parçanın kendisini görürüm. Teknik resmi açmaya kalktığımda da herhangi bir bozulma olmadığında bu şekilde görebiliyorum. ISF de aslında buradaki limitasyonu ortadan kaldırıyor. Aynı mantıkla mesela bir alt montaj resmiyle beraber alt montaj ismini değiştirelim. Şöyle tekrar modelimizi geri getirelim. Burada 14 adı altında bir, bir aslında starter e, alt montajımız var. Bunun da ismini değiştirelim. Bunda kendi ait bir teknik resmi var mı bir kontrol edelim. Bakın burada teknik resmi olduğunu görebiliyoruz. Teknik resmi kapatıyorum. Bellekten de bunu siliyorum. Ben bu montajı seçerek rename diyorum. Bunun adını da starter ismini vererek rename the model with the same name diyerek... Tekrardan teknik resmi açıp kapandıktan sonrasında parçaları kaydedildiğini görüyorum. Ek olarak da burada starter diye yazıldı. bakın teknik resmi karşıma geliyor. Ve bu şekilde hiçbir bozulma olmadan hiçbir ilişkiyi bozmadan benim karşıma bu modeli oluşturmuş oluyor. Şimdi bahsedeceğimiz komut ise replace by copy. Replace by copy ile beraber montaj içerisinde yer alan bir alt montaj veya bir parçanın kopyasını oluşturabiliriz. Bu kopya modelde herhangi bir şekilde ilişkileri bozulmadan montaj içerisinde eskisiyle yer değiştiririz. Burada bizim işimizi kolaylaştıran en önemli etken isim ve açıklama bilgisini değiştirebiliyor olmamız. Ve Winch'i kullanan kullanıcılarla da beraber uyumlu bir şekilde çalışabilmeyi de replace by copy bizlere sağlıyor. Bunu da uygulamalı olarak da inceleyelim. Şimdi ise uygulamalı olarak ofis sandalyesi üzerinden replace by copy komutunu gerçekleştirelim. Öncelikle burada bir kol dayanağı parçamız var armrest ad altında. Bu parçamızın montaj ilişkilerine bakıyoruz. Montaj ilişkileri burada tanımlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ise parçamızı model aracından seçtikten sonrasında replace by copy ile beraber Bizler isim değişikliği ve açıklama bilgisini burada giriyor olacağız. Burada parça ismini giriyorum. Açıklama bilgisini de karşıma geçiyor. Okey dediğim andan itibaren hemen parça isminin değiştiğini görebiliyorum. Montaj ilişkilerine baktığımda montaj ilişkilerinin de korunduğunu görebiliyorum. Burada özellikle bizlere sunulan en önemli... Kolaylık. Bizler tek bir pencere üzerinden hızlı bir şekilde değişimi sağlayabiliyoruz. Ve özellikle kliyo içerisinde çalışma klasörünüz tanımlı ise sizler klasörün içerisinde montaj içerisinde değiştirdiğiniz parçanın ismi de klasörde kaydedilmiş olarak görebiliyorsunuz. Böylece herhangi bir şekilde kay kaydetme ile karşı karşıya kalan arka planda kaydedildiğini görebiliyoruz. Şimdi ise bir alt montaj üzerinden bu işlemi gerçekleştirelim. Gelip burada piston parçasının... ...ilişkilerini görelim. İlişkilerinin burada tam olduğunu görebiliyoruz. Okey dediğimiz andan itibaren... ...gelip alt montajımızı... ...Rip Baseball Copy ile beraber... Burada ismi değiştireceğim. İsmi verdim. Sonrasında açıklama bilgisini girdikten sonrasında tekrardan OK diyorum ve sonrasında ilişkilerin burada tanımlı olup olmadığını görmeye çalışıyorum. İlişkilerin burada kopmadığını görebiliyoruz. Aynı şekilde klasöre gittiğimizde de burada piston isminde Yeni bir alt montajı karşımıza geldiğinde görebiliyoruz. Böylece datamızı arka planda da de oluyor. Bir base by copy. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Özellikle bu videolarımızı YouTube sayfamız olan Informative Innovation adlı kanalımızdan takip ederek bizleri inceleyebilirsiniz.